Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan anlaşma metniyle Türkiye ve Katar aralarındaki askeri işbirliği anlaşmasını genişlettiler. Artık Türkiye'de maksimum 36 adete kadar Katar Hava Kuvvetlerine ait hava aracı bulunabilecek ve personel sayısı da 250 civarında olacak. Bu anlaşma ne anlama geliyor? Neler yapılabilir? Neden Türkiye ve Katar arasında böyle bir anlaşma yapıldı? Bu anlaşmanın maddelerine ve dünyadaki örneklerine bakacağız. Videonun ikinci bölümünde de Katar Hava Kuvvetleri'ni birlikte inceleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Emirliği arasında imzalanan anlaşma resmi gazetede Katar askeri hava aracı ve destek personelinin Türkiye Cumhuriyeti'nde geçici olarak konuşlandırılması adı altında yasalaştı. İki ülke arasındaki anlaşmayı genelkurmay başkanları imzaladı ve yakın bir zamanda da bu anlaşmanın maddeleri üzerinden işlem başlayacak. Zaten şu anda bugün itibariyle başlayan Konya 3. Ana Cet Komutanlığı'nda yapılan Anadolu Kartalı tatbikatında da Katar Hava Kuvvetleri 4 adet raffle tipi savaş uçağıyla görev yapıyor. Bununla da ilgili video geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Malum Yunanistan yeni rafalın müşterilerinden olacak. Bu arada Katar Hava Kuvvetleri'nin 4 adet rafalının bu tatbikata katılması Türk Hava Kuvvetleri'nin işte F-16'larla rafallar arasındaki işte havadaki dogfight, koordineli eğitim gibi çok önemli konulara da birlikte eğitim yapma imkanı sağlayacak. Aslında bu anlaşmanın Geçmişine baktığınız zaman Türkiye ve Katar arasındaki ilk askeri işbirliği anlaşması 2007 yılında imzalanmıştı. Bu anlaşmaya atfen 36 adet hava aracı ve 250 personellik bölüm bir şekilde geliştiriliyor. Anlaşmaya göre Türkiye'deki Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava üslerinde veya askeri tesislerde Katar'ın hava araçları konuşlandırılabilecek. Bu hava araçları Türkiye'den, uçuşlar yapılacak, eğitimlere katılacak. Gerekirse bazı bakımlar Türk Hava Kuvvetleri koordinasyonuyla birlikte yapılacak. Eğer işte motor değişim veya basit modifikasyonlar gelen bakımlar gibi konusundaki ihtiyaçlar doğrultusunda Türk Hava Kuvvetleri'nin hangarları açılacak. Burada bakım işlemi yapıldıktan sonra hava araçları uçuşlarına devam edecek. Bir hava aracının örneğin özellikle sivil havacılıkta Trafik hakları nedeniyle örneğin Katar hava yolları diyelim Ankara'dan kalkıp İstanbul arasında sefer yapamaz. Veya Ankara'dan kalkıp Frankfurt'a ek bir madde yoksa bunu gerçekleştiremez. Bu açıdan Katar bayraklığı askeri hava, ha, hava araçlarının Türkiye'de konuşlanması da gerçekten önemli bir adım. Şimdi Katar'a baktığımız zaman son yıllarda enteresan gelişmeler oldu Katar'la ilgili. A Arap coğrafyasında, Suudi Arabistan'ın liderliğinde işte Birleşik Arap Emirlikleri, arkasından Mısır böyle bir kutuplaşma meydana geldi. Ve bu kutuplaşma özellikle bu Yemen Savaşı sonrasında ortaya çıkmıştı. Katar'ı yalnızlaştırmaya çalıştılar. Katar doğalgaz açısından çok ciddi rezerve sahip. Gerçekten dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Katar da buna karşı kendini buradaki diğer ülkelere karşı bir pozisyonlandırmak üzere işte Türkiye'nin de arada olduğu bazı ülkelerle askeri işbirliği anlaşmaları yaptı ve tabii ki arasını Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ile iyi tutabilmek için enteresan silah alımları gerçekleştirdi. Olaya askeri havacılık tarafından bakarsak örneğin Amerika ile Boeing'in imalatı F15Elerin yeni nesil modeli F15QA'lar için ee, sipariş verdi. F-15 zaten kendini ispat etmiş. Çok gelişmiş bir uçak. Bununla da yetinmedi. Fransa'ya gitti. Fransa'da Dassault ile Rafale uçaklarının alım anlaşmasını imzaladı. Onunla da yetinmedi. Biliyorsunuz İngiltere, Almanya, İtalya konsorsiyumunda, İspanya'da var arasında konsorsiyumun oluşturduğu Eurofighter savaş uçakları var. Bu Eurofighter savaş uçaklarına da ciddi anlamda sipariş verdi. Bugün Katar Hava Kuvvetleri çok da büyük bir hava kuvveti değil ama etkin silahlara sahip. Bu kadar küçük yüz ölçüme sahip bir ülkenin hava sahasına bu kadar çok uçağın operasyonu yapması zor. Peki Türkiye ile yapılan anlaşma neyi ifade ediyor? Katar Hava Kuvvetleri'nin 36 adete kadar uçağı, işte 36 adet nedir? Örneğin yaklaşık diyelim 2 flöye yakın savaş uçağı olabilir, nakliye uçağı olabilir çeşitli sayılarda helikopterler olabilir, Türkiye'de konuşlanacak. Türkiye'de öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ortak eğitim yapacaklar. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgenin en önemli, en güçlü kuvvetlerinden biri. Her ne kadar bu 15 Temmuz darbe girişimi, işte FETÖ'nün gerçekleştirdiği kötü etkiler silinmiş de olsa geçmişiyle, savaş tecrübesiyle, personeliyle gerçekten çok önemli bir ordu. Katar'a eğitim verecek, birlikte eğitim yapacaklar. Katar hava kuvvetlerinin silahlı kuvvetlerinin eğitim kalitesi yukarı doğru çekilecek. Örneğin Konya'da sürekli tatbikat yapacak veya diyecek ki işte Katar benim beş tane rafal uçağım burada dursun, sürekli pilotlar gelip gidecek Konya'dan uçacaklar onlar, eğitim kalitelerini yukarı çıkacak çıkartacaklar ve tabii ki bu eğitim de yeni nesil savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği, gerçekleştirildiği için. Örneğin bugün Rafale var. Yakın bir gelecekte F-15 QA olacak. Bir başka yakın gelecekte Eurofighter savaş uçakları olacak. Türk pilotlarının da eğitim kalitesi bu yeni nesil uçaklarla yapılacak uçuşlarda daha da yukarıya çekilmiş olacak. Benzer türden anlaşmalar örneğin küçük yüz ölçümüne sahip ülkeler de yapıyorlar. Bunlardan bir tanesinin önemli bir örneği. Singapur. Singapur bir ada devleti, küçücük bir ada devleti ama çok kuvvetli bir hava kuvveti var. Niye? Çünkü bölgede su yollarına, tersanelerini koruması gerekiyor. Ve zaten işte Malezya ile bazı problemleri var. Bunlara karşı güçlü olmak zorunda. Ama hava sahası çok küçük. Örneğin bir F-15 uçağı çok kısa süre içerisinde, saniyeler içerisinde belki o hava sahasını kat edebilir. Ne yapıyor? Örneğin pilotaj eğitimini geçmişte... Fransa'da aldırıyordu pilotlarına. Pilotları Fransa'ya gidip uçuş eğitimlerini alıyorlardı veya Amerika ile ortak eğitimleri var. Amerika'da bazı uçakları, Fransa'da bazı uçakları duruyor. Pilotlarını yollayıp sürekli oralarda eğitim uçuşları, temel eğitimin yanı sıra ileri eğitimleri de buralarda yapabiliyorlar. Bu açıdan benzer bir yapı da Katarla Türkiye arasında kurulmuş durumda. Belki ileriki dönemlerde Katar veya pilotlarının eğitimleri muhakkak Çili'de Türk Hava Kuvvetleri'nin koordinasyonunda gerçekleştirilebilir. İşte bu konuda zaten Türkiye farklı farklı at adımlar atıyor. İşte Azerbaycan'la yapılan bir o eğitim anlaşması var. Bu noktaya Katarlı pilotların da ben katılacağına inanıyorum. Çünkü çok sayıda pilot var. Anlaşmanın bir bir önemli noktası ise askeri nakliye uçakları konusunda Türk Hava Kuvvetleri işte Son bu pandemi şartlarında gördüğünüz zaman askeri havacılık açısından, nakliye uçakları açısından çok önemli görevler yapılıyor. İşte bir bakıyorsunuz A400M, Airbus'ta Türkiye'nin ortak projesi, Türkiye projede ortak biliyorsunuz. Bu uçaklarımız 9 adet envanterde inanılmaz yoğun uçuyorlar. İşte bir bakıyorsunuz işte Azerbaycan'a mühimmat taşıyor, gün geliyor Libya'ya gidiyor bu hava araçları. Gün geliyor farklı farklı noktalara gidiyorlar ve çok ciddi kullanılıyor. A400M'in altında da modernize edilen C-130'larımız var ama C-130'ların da yaş ortalamaları oldukça yüksek. Burada da Türkiye'nin bir nakliye uçağı ihtiyacını Katar'dan karşılanabilir. Katar'ın elinde C-17 Globemaster olarak adlandırılan... McDonnell Douglas zamanında tasarlanmış şu an Boeing portföyünde olan geniş kapasiteli askeri nakliye uçakları var. Bu nakliye uçaklarının kapasiteleri A400'inden daha yukarıda. Bu uçakların Türkiye'de bulunması, Türkiye adına uçuşların yapılması gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'nin ulaştırma konusunda elini rahatlatacak. Aynı zamanda Katar'ın da C-30 serisinin yeni modellerinden J serisleri var. Bu iki uçak nakliye gücü açısından lojistik Taşıma kapasitesi açısından Türkiye'nin elini rahatlatacak önemli bir koordinasyon. Ee, bir başka koordinasyon da tabii ki bu hava araçlarının yanı sıra Ki Katar'ın yeni aldığı taarruz helikopterlerinin başında AH-64 Apache'lerin yeni nesil modeli E serisi geliyor. Ee, bu helikopterlerle insansız hava araçlarının koordinasyonu Beraber tatbikatlar konusunda da ben Türk Silahlı Kuvvetlerinden ciddi bir eğitim alabileceğini düşünüyorum. Çünkü işte Katar'da malum Baykar'ın yaptığı TB2'ler var. Bu taarruz helikopterlerinin birlikte görev yapması, işte İHA'ların işaretlemesi veya işaretlemenin, tespitin taarruz helikopteri AH-64E'ler tarafından yapılıp koordineli bir şekilde operasyon yapılması da önemli bir katkı. Çünkü çölde bir savaş dediğiniz zaman eğer düzenli ordular karşı karşıya geldiği zaman Zırhlı kuvvetler çok önemli bir etki oluşturacak karada. Bunları önlemenin yolu da tabii ki havadan İHA veya taarruz helikopterlerinin beraber yapacağı operasyonlar gerekiyor. Bu konuda da ben Katar'ın eğitim alacağına inanıyorum. Bu anlaşmanın boyutları bu şekilde ve zaman zaman da meclisten geçen onayla birlikte anlaşmalar uzatılacak. Bu arada da şunu da belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Yunanistan benzer bir anlaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hava Kuvvetleri'ndeki Block 60 serisi olarak adlandırılan F-16 uçakları Girit'te konuşlandırılmıştı. Ve bu konuşlandırma da sürekli hale getirilmişti. Ve eğitimleri Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Girit'te yapıyorlar. Bu arada Konya'daki Anadolu Kartalıyla Girit'teki Yunan Hava Kuvvetleri'nin merkezi birer rakip haline gelmiş durumdalar. İşte malum Türkiye'nin geçmişte Fransa olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, İsrail olsun gibi ülkeler Konya'ya gelirken işte dış politikadaki değişmeler... Ve çıkar çatışmaları nedeniyle bu üç ülkenin hava kuvvetleri şu an Girit'teler. Girit'teki tatbikata çok sık katılıyorlar. Benzer şekilde bu Mısır Mısır'da dahil olmuş durumda. Umarız gelecekte dış ilişkiler tekrar toparlanır ve en azından farklı farklı ülkeleri yeniden Konya'da görürüz. Mesela bugünkü başlayan tatbikatta Konya'da. Türk Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Katar ve Pakistan'ın katıldığında belirtmemizde fayda var. Gelelim videomuzun ikinci tarafına. İkinci videomuzun bu bölümünde biraz Katar Hava Kuvvetleri ve yapısını birlikte inceleyelim. Katar Hava Kuvvetleri uzun süredir Miraj 2000'ler ana vurucu gücünü oluşturuyor. Mirajlar Daso şirketinin tasarımı Delta Kanat'ta gerçekten modernize edebildiğiniz takdirde gayet iyi uçaklar çok kıvrak uçaklar. Çok rollü uçaklar hem hava hava görevleri hem de hava yer görevlerinde Miraj 2000'ler görev yapabilmekte. E, ve ilerleyen zaman içerisinde Katar bu uçakları Rafallarla değiştirmeye başladı. Dassault teslimatları Rafallar için Katar Hava Kuvvetleri'ne başladı. E, şu an e, benim, bendeki rakamlara göre... Katar'ın elinde 15 adet Rafal bulunuyor ve ilerleyen dönemlerde iki pakette sipariş verilmiş. Bu siparişlerden ilk paket 21 uçaklık, ikinci paket ise 36 uçaklık yani Rafal'la elinde çok ciddi bir kuvvet oluşturacak. Katar Rafallarında yeni nesil modelleri Katar'a teslim ediliyor. Gerçekten kabiliyet açısından hem hava hava hem de havayar açısından gerçekten iyi bir uçak Rafal, çift motorlu bir uçak. Bu açıdan önemli bir kapasiteyi Katar Emirlik Hava Kuvvetleri'ne sunmuş olacak. İkinci filoya katılacak olan uçak Amerika'da Boeing'e sipariş verilmiş F-15 QA modeli. F-15E'den geliştirilen çift motorlu, gayet uzun menzilli, taşıma kapasitesi, mühimmat açısından çok iyi uçaklar bu F-15 QA'lar. Birçok yenilisi sistemde sahipler. Bu yüzden de bu QA üzerinden bir model geliştirilmesi de F-15EX olarak adlandırılıyor ve Amerikan Hava Kuvvetleri de bu uçağa sipariş vermiş durumda. Katar Emirlik Hava Kuvvetleri 2 paket olarak F-15 siparişi verdi. 36 artı 36 toplam 72 uçak alacak. 36 uçakla da ilgili işte teslimatların kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor. Katar Kuvvetleri de pilot ve teknisyen eğitimlerini sürdürüyor. Bu da tabii rafaların üzerine Katar Kuvvetleri bölgenin çok önemli vurucu güçlerinden biri haline getirmiş olacak. Katar buna da yetinmemiş durumda. Biraz önce de belirttiğim gibi Eurofighter siparişi de vermiş durumda. Katar 24 adet Eurofighter siparişi vermiş durumda. Bunların da henüz teslimatları başlamış değil. Eurofighter'larla beraber e, tam böyle ideal bir hava kuvvetleri haline geliyor. Tabii bu gelişim ve yeni siparişler karşısında da Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 için anlaşma yaptığını MQ-9 tipi İHA sistemlerini Amerika'dan sipariş ettiğini ki bu anlaşmanın yaklaşık boyutu 18 milyar dolar civarında bu adımları attığını belirtelim. Hani bu 3 uçak tipi Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde olsa epey böyle bir ses getirecek şekilde ama gözüken o ki işte Katar bu uçakları gelecekte işte Rafale Eurofighter F-15QA gibi Türkiye'ye yollamasıyla da bu da böyle bir enteresan güç çarpanı haline gelecek. Katar Emirlik Hava Kuvvetleri bu savaş uçaklarına ek olarak Airbus'a 2 adette A330 MRTT tipi tanker uçak siparişi vermiş durumda. Ee, bu konuyla ilgili Türk Hava Kuvvetleri de yakından takip ediyor A330 ile ilgili gelişmeleri. Çünkü bizim de elimizde KC-135'ler var. KC-135'ler yavaş yavaş ekonomik kullanım ömürlerinin sonuna geliyorlar. Bu uçakların değiştirilmesi gündemde. İşte Katar 2 adet sipariş verdi. Muhtemel. Bu nakliye uçaklarıyla birlikte veya yarın öbür gün savaş uçakları geldiği zaman bu A330'ların teslimatından sonra da ben Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. A330'la ilgili bakım desteğini de Türk Hava Yolları TE teknik verebilir. E bu konuyla ilgili işte eğitim, altyapıları, kapasiteler her şey mevcut Türkiye'de. Belki bu uçakların bakımları bile Türkiye'de yapılabilir diye düşünüyorum. E bu da gerçekten çok önemli bir güç çarpanı. Niye tanker uçakla Havadan ikmal yaptığınız zaman uçaklar çok uzun süre havada kalıyor ve menzilleri uzatılıyor. Bir başka önemli konuda Katar Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye gücü olduğunu söylemiştim. Halen Katar Hava Kuvvetleri'nde 8 adet C-17 Globemaster 3 var. 4 adet de C-130J var. Bu uçaklardan da bir kısmının Türkiye'de konuşlandırılarak nakliye konusundaki Türk Hava Kuvvetleri'ne ek bir güç sağlaması gündemde muhtemel. E, A330 sayısının artması. A330'lar hem tanker hem nakli olarak da kullanılabiliyor. Yakın bir gelecekte c 30 j sayısının da ben Katar'ın arttıracağını düşünüyorum. Bunlar da iyi bir nakliye gücü, lojistik gücü hem Katar'a hem Türkiye'ye sağlamış olacak. Diğer taraftan baktığımız zaman şu an envanterde Katar'ın 3 adet AH-64E Apache helikopteri var. Buna... Bu 3 adet 21 adete yükseltilecek. Ayrıca Katar'ın 24 adetlikte ek bir opsiyonu var. Yani sayı 45'e doğru çıkacak. Çok ciddi bir taarruz helikopter gücü oluşturuluyor. Onun yanı sıra Katar'ın NH-90 serisi Avrupa'dan 28 adet siparişi bulunuyor. Eğitim filosunda da şu an 8 adet Super uçak. Pakistan'ın yaptığı ki Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine gidecek uçaklar var. 24 adet PC-21 Platus'u. E, imalatı Hürkuş e, tadında bir uçak diyelim 21 adet de onlardan var. E, bu açıdan da e, ben Katar'la olan işbirliklerin daha artacağını e, önümüzdeki dönem içerisinde düşünüyorum. Katar'ın ciddi sayıda pilota ihtiyacı var. Bu konuyla ilgili teknik bakım ekiplerine ihtiyacı var. Bu oluşturacak Hava Kuvvetleri için çünkü iyi bir personel gücü ve eğitimli bir personel lazım. Bunun da ilacı tabiri caizse Türkiye'de. Evet bu videomuzda Katar Emirliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan askeri anlaşmanın hava aracı kısmını incelemeye çalıştık. Videomuzun ikinci bölümünde de Hava Kuvvetleri serimize devam ederek Katar Hava Kuvvetleri'nin yapısı alacağı uçakları size anlatmaya çalıştım. Lütfen bizleri sosyal medya üzerinden takip edin. Telegram grubumuza üye olun ki son dakika gelişmelerini görebilin, duyabilin. Linkleri gelsin, videolar gelsin sizin önünüze. Bizleri ayrıca sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz ise Tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.